Evet arkadaşlar, şu anda Bandırma'dayız. Bandırma, Eray Bahçe makineleri arkadaşlar burası. Hemen Atatürk Caddesi'nin başında. Bakın Taral'ın logosunu görüyorsunuz. Oraya tarasını tar da görüyorsunuz. Logosu var. Eray Bahçe diye yazıyor arkadaşlar. Burası dükkanın önü. Şimdi içeri doğru gireceğim. Neler var göstereceğim. Hemen dükkanın önünde gördüğünüz gibi malzemeleri görüyorsunuz makineleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın süt sağma makinesi var orada. Gördüğünüz gibi tarmak diye logosu var, tarmak makinaları var. Gördüğünüz gibi. Şimdi içeri doğru giriyorum arkadaşlar. Bahçe ve tarım makinaları var burada. Bunların satışı, servisi, yedek parçası var arkadaşlar. Hemen girişte bizi gördüğünüz gibi ağaç motorları karşılıyor. Olaya mak diye bakın kocaman tablası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaç kesim makinaları, ağaç kesim motorları. Bunların malzemeleri bakın ileriye doğru hep markanın altında malzemeler var. Aşağıda jeneratör var. Jeneratörleri görüyorsunuz. İlaçlama makinası, çim biçme makinası, el aletleri bunlar da var arkadaşlar. İlaçlama makinaları var hemen karşıda bakın gördüğünüz gibi. Abi şunlar ne makinasıydı? Çapa çapa makinaları gördüğünüz gibi. Çapalama makineleri. Bir de zeytin sıkma makinaları mı vardı? Değil mi? Zeytin sıkma makinaları var. İlaçlama makineleri var. Budama makinaları, bahçe makinaları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunların servisi de var. Yedek parçası da var. Onların hepsi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen şurada bakın. Görüyorsunuz. Malzemeleri. Kredi kartı geçerliydi değil mi abi? Kredi kartı geçerli arkadaşlar. Feşin fiyatına taksit var mı? Feşin fiyatına taksit de var arkadaşlar. Kompresör de var onu söylemeyi unuttuk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Geniş açıdan gösteriyorum size dükkana. İlaçlama makineleri, biçme makineleri, zeytin sıkma makineleri, ağaç motoru, jeneratör, kompresör, çapa makineleri bunların satışı. servisi de hemen aşağıda arkadaşlar yedek parçaları. Hemen sağa dönüyorum bakın burada yedek parçaları var. Malzemeleri, aksesuarları bunların hepsi mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yedek parçaları görüyorsunuz. Abi cep telefon numarası kaçtı? Abimin söyleyeceksin mi? Cep numarasını söyleyeceğim arkadaşlar şimdi ben size. Oradan ulaşabilirsiniz. 0532 413 413 22.85 burası Atatürk Caddesi'nde kapı numarası kaçtı abi 265. 269 kapı numarası Atatürk Caddesi'ndeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkan geniş satış ve servis malzeme yedek parça yapıyor arkadaşlar bahçe tarım bahçe makinaları Eray firmanın ismi Eray bahçe ve tarım makinaları diye tabarası var cep telefonunu söyledim fiyatlar uygun arkadaşlar biz yazdığımızın bahçesi malzemelerini buradan aldık Gerekli konuda yardımcı oluyorlar fiyat konusunda da. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Sizleri de buraya bekliyoruz. Hayırlı işler.